Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bilgilerine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık ana haber bilgileri başlıyor. Yaklaşık 23-22'ye kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için bayağı ana haber bilgilerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak değerli dostlar. Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, Engelin Tarık Haber, Yay Tarık Haber. Amber Tarık Haber, et, Tarık haber Twitter et, Ot, Yılmaz, Zedet, youtube Tarık haber tv ve amber yayında izleyebiliriz. Yani sosyal medya kanalımızda şöyle bir hatırlatacak olursak Bir kolay da yayındayız değerli dostlar. Değerli dostlar, Upcanlı yayında yayındayız. Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınlayız değerli dostlar. Dike kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Bu işte yayınlayız değerli dostlar tv kanalımız Tarık Haber bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da sesli odular var değerli izleyenler, Twitter kanallarına bekleniyorsunuz değerli dostlar. Etiketlerimiz ekleyelim der dostlar. Bu videoda yayınlayız efendim. No like kanalımız Tarık Haber TV'de bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bakan Koca çok yakın deyip açıkladı. Sağlık çalışanlarına ek ödemek ediyor. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmüne kararname edilmişlik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sağlık Bakanı Faridin Koca Konu'na ilgili sözleşmeli ve kadrolu hekimlere sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirilmeleri çok yakın ifadelerini kullandı. Haber. Güncel. Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi kabul edildi. Ahrettin Koca'dan tweet geldi. Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi kabul edildi. Ahrettin Koca'dan tweet geldi. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın ifadelerini kullandı. Komisyonda, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP milletvekillerinin evet oyu kullandığı teklife göre, 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, Tıptan uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, tıpta uzmanlık kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, hadim alınbüt veya vazife alınbü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 gün gösterge rakamının, Uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Her bir sağlık tesisinde ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak. Sağlık kurulu ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, Etki, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Teklifle, personeli dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor. Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, sosyal güvenlik kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek. Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık türü ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma,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 en yüksek devlet memuru aylığının %400'ü uzman zabit, tıpta uzmanlık tevzui göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinin %3'ü, %135'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerinin ise %2'si 165'i oranında her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabiplerle bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıkla ve kimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dağ uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak. Alacak tahsili. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerince, Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'si bu maddenin yayınlı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenirse geri kalan kısmı ferileriyle asıl alacağı olan eklentiler birlikte silinecek. Komisyonda kabul edilen önergeyle bu maddedeki tutarlar 5000 liradan 10.000 liraya yükseltildi. Buna göre...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 Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Teklifle, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.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 Eğitim Aile Sağlığı Merkezi veya Eğitim Aile Hekimliği bilimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak. Bakan Koca, iyileştirmeler çok yakın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadronun hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Küs Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23.22'ye kadar değerli dostlar. Yunan ask askerden küstah sözler geldi. Haddini aşarak uçaklarımız İstanbul'daki köprüye... Yunanistan'da küstah sözleri sarf edildi. Yunanistan'daki bir TV kanalında emekli Yunan donanması Kor Amiral tarafından söylenen akıl almaz sözler bu kez gerçekten haddini açtı dedikti. Estol Patoz konuşmasında önce uçaklarımız İstanbul'daki köprüleri yok edecek ifadesini kullandı. Haber. Haber. Güncel. Yunan askerden küstah sözler. Haddini aştı. Önce uçaklarımız İstanbul'daki köprüleri yok edecek. Yunan askerden küstah sözler. Haddini aştı. Önce uçaklarımız İstanbul'daki köprüleri yok edecek. Türkiye'den Yunanistan'a yönelik sert mesajlar gelmeye devam ederken Yunanistan'da küstah sözler sarf edildi. Yunanistan'daki bir TV kanalında emekli Yunan donanması Karamanlı tarafından söylenen akıl almaz sözler bu kez gerçekten haddini aştı delirtti. Kofopoulos konuşmasında önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek ifadelerini kullandı. Yunanistan'da son dönemde yaşanan gelişmeler gündemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ederken Yunanistan'daki bir TV kanalında şıkandal ifadeler kullanıldı. Bir TV kanalına katılan emekli Yunan donanması, Ali Ekol sarf ettiği küstah sözler, haddini aştı. Önce uçaklarımız, İstanbul'daki. Ekol katıldığı programda önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi köprülerini yok edecek, üç adet cadd füzesi fırlatılacak ve ardından onlara şimdi gelebilirsiniz diyecek ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Koca açıkladı. Ana haber terimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 23-22'ye kadar. İşte tüm detaylar, gez ko koşulları belli oldu değerli izleyicilerin. Eksi, koşulları belli oldu. Hazine Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15-22 Haziran arasında talep toplama işlemleri yapılacak. Senetler için asgari talep tutarı 1000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. İşte son dakika haber detayları ve gelir endeksi senet yani GES ile ilgili tüm merak edilenler. Finans, finans, ekonomi. Son dakika gelire endeksli senet koşulları açıklandı. 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. İşte tüm detaylar. Son dakika gelire endeksli senet koşulları açıklandı. 15-22 Haziran arasında talep toplanacak. İşte tüm detaylar. Son dakika haberi, gelire endeksli senet koşulları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 15-22 Haziran arasında talep toplama işlemleri yapılacak. Senetler için asgari talep tutarı 1000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. İşte son dakika haberinin detayları ve gelire endeksli senet, GES ile ilgili tüm merak edilenler. Son dakika haberi, geliri endeksli senet koşulları açıklandı. 15-22 Haziran arasında talep toplama işlemleri yapılacak. Senetler için asgari talep tutarı 1000 TL olup 1 TL'nin katları şeklinde ihraç edilecek. GES'lerin getirileri DDMI ve KED'nin bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak. DDMI ve KED tarafından bütçeye aktarılan 3 aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. DİPS'lerden elde edilen gelir ve kazançlardan ve kupon ödemelerden stopaj alınmayacak. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Son dakika, Bakan nebatiden yabancı yatırımcıya mesaj. Sosyal medyadan sap ve Türk lirası vurgusu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı. Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının... Genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek. Amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi, GES, ihraç edilecektir. Bu, çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran-22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES, ihraçına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama. İşlemleriyle kupon ve ana para ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 2-1-TC Ziraat Bankası var. 2-T Halk Bankası var. 3-T Vakıflar Bankası Tavol Senetler için asgari talep tutarı bin Türk Lirası olup bir TL'nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada 24 Haziran 2022 Cuma gününde yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. GES'lerin getirileri kamu iktisadi teşebbüsleri içerisinde yer alan devlet hava meydanları işletmeleri DLMİ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden ve bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Bu çerçevede söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DLMİ ve KELÜK tarafından bütçeye aktarılan 3 aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır. konu ödemeleri hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeriyle yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır. Bu kapsamda, ihraç edilecek senetlere ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır. GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 yılı bütçe kanununda açıklanan 2022 yılı için toplam 8174.144.000 144 bin Türk lirası, miden sağlanan gelir tahmini 565.993.000 Türk Lirası ve kremiden sağlanan gelir tahmini 308.151.000 Türk Lirası olan gelir tahmini tutarı baz alınacaktır. Bu kapsamda ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayını esas alınmaktadır. Diğer taraftan senetler mevcut vergi mevzuatına tabi olup gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesi uyarınca vergilendirilecektir. Bununla birlikte 22 Aralık 2021 tarihi ve 31.6197 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 tarihleri arasında iktisap edilen DİPS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple 23 Eylül 2022 ve 23 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacaktır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 23-22'ye kadar bu ekranlardayız. Hiç güzellik dedi. Lise öğrencilerine iğrenç taciz geldi. Skandal bunlara da kalmadı. Üniversite gelip bakın ne yapıldır. Atarak sözü tacizde bulundu. Öğrenciler hızla oba yerinden uzaklaşırken Minibüse binen 4 kişi arkalarından gelerek öğrencileri ezmeye çalıştı. Minibüsün altında kalan 4 lise öğrencisi yaralanırken, hastaneye kaldırıldığı aracı kullanan Çağız ise polis tarafından yakalandı. Haber, haber, güncel, çırşt güzellik, 5 lise öğrencisini iğrenç taciz. bununla da kalmadı, bir de minibüse ezdiler. Çırşt güzellik. 5 lise öğrencisine iğrenç taciz. Çıkanlar bununla da kalmadı, bir de minibüsle ezdiler. Ankara'da 5 lise öğrencisine yönelik çıkanlar bir olay gerçekleşti. Çankaya ilçesinde seylar satıcılık yapan dört kişi, yoldan geçen 5 lise öğrencisine şı güzellik sözleriyle laf atarak sözlü tacizde bulundu. Öğrenciler hızla olay yerinden uzaklaşırken minibüse binen dört kişi arkalarından gelerek öğrencileri ezmeye çalıştı. Minibüsün altında kalan 4 lise öğrencisi yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Aracı kullanan şahıs ise polis tarafından yakalandı. 5 lise öğrencisine yönelik iğrenç sözlü taciz ve ardından dehşete düşüren minibüsle ezme olayı Ankara'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çankaya'nın Dikmen semtindeki olayda iddiaya göre seyir satıcılık yapan 4 kişi o esnada yoldan geçen 5 liseli kıza sözlü tacizde bulundu. Laf atılması üzerine lise öğrencileriyle şüpheliler arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay yerinden panik halinde uzaklaşan kızların otobüs durağına gittiğini gören çağızlar seyler satıcılık yaptıkları araca binerek kızları takip etmeye başladı. Aracı kullanan YT ve beraberindeki 3 kişi durakta bekleyen kızların üzerine doğru minibüsü sürdü. Taciz ettikleri lise öğrencilerini minibüsle ezdiler. Araç altında kalan 4 lise öğrencisi kız yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedavilerinin devamı için hastaneye kaldırılırken, üyete polis ekiplerince yakalandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Kan donduran olay bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çığışk güzellik. Öğrenciler polise verdikleri ifadelerinde, birlikte okuldan çıktıklarını yürüdükleri esnada sarımsak satan beyaz renkli aracın yanındaki dört erkeğin kendilerine şişt güzellik gibi sözler söylediklerini, kendilerine cevap vermediklerini ve yürümeye devam ettiklerini, akabinde beyaz renkli araçtaki şüphelilerin araçla kendilerini takip ettiklerini, otobüs durağında bekledikleri esnada şükrelilerin de araçla birlikte karşı tarafta beklediklerini söyledi. Öğrenciler bu sırada şüphelilerden birinin yanlarına geldiğini, kendileri aracın fotoğrafını çektikleri esnada şüphelilerle tartıştıklarını ve olay yerinden ayrıldıklarını kaybetti. Yolun karşısına geçtikleri sırada aracın kendilerini arkadan çarptığını ifade eden öğrenciler çarpmanın etkisiyle yere düştüklerini ve yaralandıklarını, aracın sağ yolcu koltuğundaki şüphelinin araçtan inip kaçtığını, aracın da olay yerinden kaçtığını kaydetti. Buradaki kız çocukları taciz etmiş. Olayın tanıklarından beri Beşiroğlu, çalışıyordu, bile bağırma çağırma sesi geldi. Biz de telaşla dışarıya çıktık. Bir tane beyaz minibüs kaldırıma çıkmıştı. Kaçacağını anladım. Geri gelmeye başladı. Kendimi yola doğru attım. Son gaz bastı yukarıya doğru kaçmaya başladı. Arkasından kaçma diye bağırdım. İlk başta kaza sandık ama sonradan olayın aslını öğrendik. Buradaki kız çocukları taciz etmiş, sonra da üzerine sürüp çarpmış. Kaçmasaydı cezasını biz kesecektik. Adaletimize, emniyetimize güveniyoruz. Gereğini yapacaktır. Ortalık çok kötüydü. Her tarafta kan vardı. Yerde yatanlar vardı ifadelerini kullandı. Servis sürücüsü kızlara laf attı. Başka bir tanık Eren Şahin ise dün burada bir tartışma oldu. Servis sürücüsü kızlara laf attı. Kızlar karşıya geçtiğinde onların üzerine bilerek sürdü. Beş kız vardı dörtü ezildi. Sonra biz koştuk ama yetişemedik. Kızlarla önce tartışmışlar. Sonra da kendisine yediremedi her halde sinirlendi. Arkalarından ezmeye gitti. Ardından da kaçtı. Arabadan inen iki kişi de koşmaya başladı. Birisi tekrar arabaya bindi. Kızların birisinin burnu kırılmıştı. Diğerinin kafası yarılmıştı. Aracın içinde dört kişi vardı. Şoförün alkollü olduğu söyleniyor. Bayağı kargaşa, kalabalık oldu. Ambulansı, Polisi çağırdık geldi müdahale etti şeklinde konuştu. Kaynak ille Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 23-22'ye kadar ve diğer haberimize geçiyor. Maalesef ortalık bir anda karıştı. Davutoğlu apar topar götürüldü değerli izleyenler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başkan Ahmet Ercan uçkan arasında gerginlik yaşandı. Bazı vatandaşlarının il başkanının üzerine yürüdüğü görülürken Davutoğlu apar topar camiye götürdü. Son dakika Ahmet Davutoğlu'nun Malatya ziyaretinde çakal gerginliği, apar topar götürüldü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Malatya ziyaretinde gerginlik yaşandı. Davutoğlu'nun esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada bir vatandaşla, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan arasında gerginlik yaşandı. Bazı vatandaşların İl Başkanı'nın üzerine yürüdüğü görülürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü. Son dakika... Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete ise yaşanan gerginlik damga vurdu. Çakal ifadesi ortalığı karıştırdı. Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşım, AK Parti'den ayrılmayacaktınız çıkışına Davutoğlu, ben ayrılmadım, ihraç edildim diyerek cevap verirken, Araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın vatandaşa hitaben çakal ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Davutoğlu apar topar götürüldü. Bazı vatandaşlar Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü. Geniş güvenlik önlemleri arasında bölgeden ayrıldı. Cami etrafında toplanan vatandaşların sana hakkımızı helal etmiyoruz diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı. Ahmet Davutoğlu'ndan Muraddin Nebati'ye çok sert sözler. O beyin sende yok. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Koca açıkladı. İyileştirmeler. Ana haber ürtenimiz devam ediyor yaklaşık 23-22'ye kadar değerli dostlar. Memur ve emekler dikkat canlı yayında tek tek hesaplandı. En düşük maaş bakım ne kadar? Son dakika haberine göre memur ve emekli maaş zanma büyük oranda belli oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon oranı %35.64 oldu. Hazir ayındaki enflasyon verisiyle zam farkının %40'ın üzerinde olacağı tahmin ediyor. Memur emeklileri ve SSK emeklileri ne kadar zam alacak? Canlı yayında 5 aylıklı enflasyon verisiyle birlikte olası rakamlar açıklanmış. Son dakika memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu. En düşük maaş. Son dakika memur ve emekli maaş zamlı büyük oranda belli oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon oranı %35,64 oldu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkının yüzde %10 üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Memur emeklileri ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ne kadar zam alacak? Canlı yayında 5 aylık enflasyon verisiyle birlikte olası rakamlar açıklandı. Son dakika, milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkını bekliyor. Covid tarafından dün açıklanan verilere göre enflasyon 24 yılın zirvesine yükselerek yıllık %73'ü aştı. 5 aylık enflasyon oranı ise %35,64 oldu. Böylece önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam %35,64 olarak netleşti. Bu rakama göre öğretmen 8.668 liradan 11674'e, polis maaşı 9000'dan 1373'e yükseliyor. Hemşirede 8 binden 11 binye. En düşük memur emekli maaşı ise 4 binden 5 binye yükselmiş olacak. Bununla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: Memur ve memur emeklileri, işçi ve bakım emeklileri diye ayırmak lazım. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme gereği 2022 yılının ikinci altı ayına yönelik yüzdelik zamları cektirildi. Mayıs ayında enflasyon geldi. Buradan yüzdeyi düştükten sonra kalan rakamı memur ve memur emeklileri için ilave edeceğiz. O rakam da aşağı yukarı 34.69'a gelmiş oluyor. İççi ve bakul emeklilerinde ise 2022 yılının birinci altı aylık dönemine ilişkin gelecek enflasyona bakılacak. Enflasyon rakamına baktığımızda Mayıs ayında yüzde 34.69 oldu. Haziran ayında tahmini olarak aylık yüzde 3 enflasyon rakamı bekleniyor. Bunu da ilave ettiğimizde %37-38 seviyelerinde bir enflasyon rakamı çıkmış olacak. Bu da maaşlara yansıtılmış olacak. Öğretmen 8.668 liradan 11.674'e, polis maaşı 9000'dan 13.7003'e yükseliyor. Hemşire de 8000'den 11.000'e. En düşük memur emekli maaşı ise 4000'dan 5000'e yükselmiş olacak. İşçilere baktığımızda ise 2000 öncesi işçi emeklisinin de en düşük emekli maaşı 3293 lira, bu da enflasyon rakamını ilave ettiğimizde 4435 liraya yükselmiş olacak. Bakurlu'nun en düşük maaşı 2500 lira, bu da 3367 liraya yükselmiş olacak. Bunun üzerine Haziran ayı enflasyonunun eklenmesi gerekiyor. 4 Temmuz'da TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladığında maaşlar da belirlenmiş olacak diyebiliriz. Temmuz'da bayram ikramiyesi de hesaplarda. Öte yandan Temmuz ayında tüm emekliler için ek bir gelir daha sağlanacak. Her sene hem Ramazan hem Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alan emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak. Bu sene Kurban Bayramı'nın da 9 Temmuz'a denk gelmesiyle zamlı maaşlara bir de bayram ikramiyesi eklenecek. 2018 yılında başlayan uygulama ile her bayram için 1000 TL olarak ödenen ikramiyeler 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmişti. Bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak, asgari ücrete Ocak ayında yapılan yüzde artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin 1655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor. Temmuz zammı için ekonomi yönetiminden açıklamalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamasında, ücretliler başta olmak üzere, herkesinden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var demişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Asgari ücret ek ne zaman olacak? Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda. Milyonlarca çalışan Temmuz'da ara zam bekliyor. En çok aranan haberler. Devam ediyor yaklaşık 23.22'ye kadar değerli dostlar. Yunanistan'a sert mesaj geldi. Karşılığını veririz dedi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'ın son dönemde yaşanan gelişmelerle ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Yunanistan'ın haksız hukuksuz saldırgan eylemenin her birine gerektiği karşılığını verdik. Vermeye devam edeceğiz dedi. Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert mesaj karşılığını veririz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'da son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Akar Yunanistan'ın haksız, hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığını verdik, vermeye devam edeceğiz dedi. Zorlu eğitimin ardından pilot olmaya hak kazanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 151 subay için Çiğli ikinci Ana Jet Komutanlığı'nda 2020-2021 dönemi pilotaj eğitimi döve ve diploma töreni düzenlendi. Törendeki konuşmasında savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar. Türkiye'nin Ege'de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirtti. Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz ifadesini kullanan Agar, Türkiye'nin diyalog çağrılarının davetlerinin karşılık bulamadığını belirterek şunları söyledi. Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasi inaklı, ısrarla sabah kalkıyor Türkiye diyor, akşam yatıyor Türkiye diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dilendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak bir takım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz. Yunanistan'ın bazı adaları, anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırdığını belirten Akar, Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığını verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldu bittileri evet dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım diye konuştu. Türkiye'nin tehdit değil, tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti. Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış elini uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasına olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çağrısı bir zafiyet değil. Herhangi bir oldu bittiğe izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememiz de bir tehdit değil. Bunların anlaşılmasını bekliyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, başta Irak ve Suriye olmak üzere komşularımızın bağımsızlığına, Egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Terör örgütü ünün PKK'dan hiçbir farkı yok. Fakat bunlar dünya kamuoyunu aldatmak için isim değişikliği yapıyorlar. Birbirinden farkı olmayan bu teröristler kimlerden destek alırlarsa alsınlar bu destekleri yetmeyecek ifadelerini kullandı. En son teröristi etkisiz hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Akar üyesi olduğumuz NATO'nun da oradaki müttefiklerimizin de terörle mücadele konusunda aynı sorumluluğu paylaşmalarını ve NATO'ya karşı sorumluluklarını, bizim getirdiğimiz gibi yerine getirmelerini bekliyoruz, dedi. Akar, 111 yaşındaki Türk Hava Kuvvetleri'nin vatan, millet aşkı ile çok önemli görevleri yerine getirmeye devam ettiğini belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği seviyenin gurur verici olduğunu aktardı. Eğitimini başarıyla bitiren personeli de kutlayan Akar. Yolunuz bahtınız açık olsun ifadesiyle konuşmasını tamamladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de zorun eğitimi başarıyla bitiren pilotları tebrik etti. Türk Hava Kuvvetlerinin terörle mücadele başta olmak üzere yerine getirdiği görevlere dikkati çeken Güler, şöyle devam etti. Mavi göklerin çelik kanatları bugün birer pilot olarak Türk'ün göklerdeki imzası, semalarımızın yılmaz savunucusu olacağınıza, kutsal vazifenizi bir sonraki nesle aktarmadan göklerden ayrılmayacağınıza inancı tamdır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Aküzd'e Türk Hava Kuvvetleri'nin nitelikli personeli, hava araçları ve teknik donanımı ile dünya havacılığında saygın bir yere sahip olduğunu söyledi. Orgeneral Küçük Yüz, Türk Hava Kuvvetleri gerek yurt içi gerek sınır ötesinde kendisine tahsis edilen terör hedeflerini yüksek isabet oranıyla etkisiz hale getirmiş, ülke savunmasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir." diye konuştu. Törenden notlar. Pilotaj eğitimi röve ve diploma töreni, 2. Anajet Komutanlığı Sancağı'nın törenin yapılacağı hangardaki yerini almasının ardından başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Bir Röve Hikayesi isimli video izletildi. Eğitim birincisi tarafından yaş kıtüne uçak maketi çakılması sonrasında, Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kadevesi, dereceye giren pilotlara blövelerini taktı. Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler törene pilot tulumu katıldı. Akar'ın tulumunda Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Güler'in tulumunda Genelkurmay Başkanlığı arması yer aldı. Konuşması zaman zaman eğitim uçuşundaki jetlerin sesiyle kesilen Akar, ''Bu sesler vatanımızın, milletimizin, güvenliğinizin güvencesi olan sesler.'' dedi. Bakan Akar'ın sözü salondakilerce coşkuyla alkışlandı. Törenin yapıldığı hangarda Atatürk'ün İstikbal Gökler dediği sözünün yanı sıra Tayyare Mektebi'nden uçuş okuluna Ey ana er oğlum bir Asuman aşkına tutulmuşsa bırak uçsun yazıları yer aldı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika gözler ol... Ana ver... kadar değerli Gözleri o bölgede 4 Türk'ün bulunduğu helikopter kaybolmuştu. Son durumla ilgili plaj açıklama geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyanın gözü kulağı İtalya'da kaybolan helikopterden gelecek haberdi. Dün havalanan helikopter radarda kaybolmuş. Helikopterde bulunan 7 kişiden 4 Türk olduğu belirtilmişti. Türkiye'den helikopter bulunan 4 Türk'ün eczacıbaşı başka holding çalışanı olduğu öğrenilmişti. Helikopterdeki Dört Türk'ün kimlikleri belli olurken eczacıbaşı Hording'de konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Son olarak Eczacıbaşı'ndan son durumla ilgili önemli bir açıklama geldi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika gözler o bölgede İtalya'da içinde Dört Türk'ün de olduğu helikopter kaybolmuştu. Eczacıbaşı'dan son durumla ilgili açıklama geldi. Son dakika gözler o bölgede İtalya'da içinde 4 Türk'ün de olduğu helikopter kaybolmuştu. Eczacıbaşı'dan son durumla ilgili açıklama geldi. Son dakika haberi, Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyanın gözü kulağı İtalya'da kaybolan helikopterden gelecek haberlerdi. Dün havalanan helikopter radarda kaybolmuş, helikopterde bulunan 7 kişiden 4 Türk olduğu belirtilmişti. Öte yandan helikopter bulunan 4 Türk'ün eczacıbaşı modding çalışanı olduğu öğrenilmişti. Helikopterdeki dört Türk kimlikleri belli olurken Eczacıbaşı de konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Son olarak Eczacıbaşı'ndan son durumla ilgili önemli bir açıklama geldi. Son dakika haberi, gözler, İtalya'da kaybolan helikopterlerle ilgili gelecekler haberlere çevrildi. Yırca kentine bağlıca Pandori Tasimlano havaalanından kalkan bir helikopter dün radardan kaybolmuş ve helikopterdeki yedi kişinin ünün Türk olduğu ve Eczacıbaşı Hoding çalışanı olduğu öğrenilmişti. Helikopterin kaybolmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Eczacıbaşı Holding'den açıklamalarken gelirken dört türkün kimlikleri belli olmuştu. Arama çalışmalarının devam ettiği olayla alakalı son durumu Eczacıbaşı Holding yaptığı bir açıklamayla duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, Eczacıbaşı'dan son durumla ilgili açıklama. Eczacıbaşı Holding, İtalya'da kaybolan uçakla ilgili son durumu paylaştığı bir açıklama yaptı. Eczacıbaşı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı tüketim ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları ile ilgili güncel durumu kamuoyunun bilgilerine sunarız notu düşürdü. Yapılan açıklamada İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı tüketim ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyani yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve drone'lar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Büyükelçimiz Ömer Gücük ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi haber için, Kamuoyunun bilgilerine sunarız ifadeleri kullanıldı. 7 kişiden 4 Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Nurca kentine bağlıca Pandori Tasirnano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW-119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4 Türk vatandaşı olduğu kaydedildi. Arama orada yoğunlaştı. Toskana ve Emilia Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başladı. Pilota ait telefondan sinyal alındı. Yetkililer, Japonuri Uçuş Tasihinası havaalanından dünya yer saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pirelli Bo yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın bölgedeki Küçük San Pelle kasabası ile P'Andela Gotti arasındaki Ape'nin sırtına odaklandığını ifade edildi. Bölgenin nispeten hırsız ve engebeli olması sebebiyle ulusal avk kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi, pilota ait olduğu tahmin edilen cep telefonundan zayıf bir sinyal alındığı öğrenildi. Helikopterde biri İtalyan pilot, Dört Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu. Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan Rotocart isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı. Helikopterdeki 4 Türk Eczacıbaşı Holding çalışanı. Helikopterde bulunanların Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tisto Italo tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde yedi kişinin bulunduğu helikopterin, Sıncıca'dan Tremiso'ya gitmek üzere havalandı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoritelerle temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız. Dışişleri Bakanlığından açıklama. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İtalyanın Uluca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşımızın da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesilmiştir. İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama-kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir, dedi. Dört Türk'ün kimlikleri belli oldu. Öte yandan helikopterdeki dört Türk'ün kimlikleri belli oldu. Sabahtan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre Türk vatandaşlarının kimlikleri şöyle, Arif Ceyz, Hilker Uçar, Serhat Kenar, Altın Erbil. Arama çalışmaları yeniden başladı. İtalya İtfaiyesi, del Foco, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Toskan'a ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İtalyan basını da arama kurtarma çalışmalarının, Modena kenti yakınlarındaki Pieve mevkisindeki dağlık alanda devam ettiğini yazdı. Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. İtalyan itfaiyesinin koordine ettiği çalışmalara İtalyan Hava Kuvvetleri, Sivil Savunma Ekipleri ve Gönüllüler de katılıyor. İtfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarını Pieve kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırdı. A Muhabirine konuşan Burca İtfaiye Komutanlığı Müdür Yardımcısı Ginti Gilberto, dün öğleden sonradan itibaren bu helikopterin kaybolduğu haberi gelmesinden itibaren arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz itfaiye olarak sahada arama çalışmalarını koordine ediyoruz. Hava kuvvetleri de havadan arama tarama faaliyetlerini yürütüyor ifadelerini kullandı. Aramalarının hem Burca hem de Modena vilayetinde devam ettiğini aktaran Gilberto, bulundukları bölgede hem pilottan hem de kayıp bir yolcudan sinyal aldıklarını belirtti. Gilberto şunları kaydetti: Özellikle kayıp yolcunun telefonundan aldığımız sinyal, bizim alanı belirlememizde yardımcı oldu ancak bu alan çok geniş. Yaklaşık 30 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, telefon verilerinden datalarla belirlendi. Hem karada hem helikopterle sinyallerin bize gösterdiği yerde helikopteri bulmaya çalışıyoruz. Rolllarımız. Can kurtaran köpeklerimiz var. Sabahtan beri aralıksız çalışıyorlar. Gecede devam ettik bazı özel teknik ekipmanlarımızın yardımıyla. Aramalarımız aralıksız sürüyor. Helikopterdekiler için unut olup olmadığı sorusuna Gilberto, amacımız onları bulmak. Sahada bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kolay bir durum olmadığını tekrar ediyordum zira arazi çok geniş ve kendine has zorlukları var. Çalışmalarımızı bir an önce sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız yanıtını verdi. Bölgeye yakın olan Castiglione Daygar Fagnana'daki çim sahaya inen itfaiye helikopteri de yüklendiği sinyal tespit edici cihazla yeniden havalanarak arama çalışmalarına katıldı. Kaynak, adha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Koca açıkladı. İyileştirmeler. Manisa'da korkutan deprem. Büyüklüğü. Erdoğan Ana haber Bülterimiz devam ediyor yaklaşık 23-22'ye kadar değerli dostlar. <gülüyor> sosyal medyadan seslendi aramızda çözelim dedim. Hayko Cepkin'in e, sosyal medya hesabında paylaştığı paraşüt atlama videosunda Cem Yılmaz'ın AROP'taki zebini kullandı. Cepkin sayın Cem Yılmaz telif atmayın aramızda çözelim dedi. Hayko Cepkin'den Cem Yılmaz'a telif Atmayın, aramızda çözelim. Hayko Cepkin, sosyal medya hesabında paylaştığı paraşütle atlama videosunda Cem Yılmaz'ın AROK'taki repliğini kullandı. Cepkin, Sayın Cem Yılmaz telif Atmayın, aramızda çözelim dedi. Şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden paraşütle atlama videosu paylaştı. Gönderiye Cem Yılmaz'ı da etiketleyen Cepkin, programlarda Hayko Cep numarası kayıt hikayeleriniz gördü. Güldüm, eğlendim. Biz de sizin filminizin bir dubajını kullandık helal edin, selif atmayın. Kast lazımsa Hayko Cep'i arayın, buluşak ifadesini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 12 yıllık ilişki ihanetle son buldu. Ortak servetleri dudak uçuklattı. Ve değerli izleyenler birlikte tarikabey.com'un haber bir Sistemize olan tarikhaber.com'a bekliyor. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzun ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileği soru çıkın.